Selam arkadaşlar, ben Şengül. Nasılsınız sevgili Boğa Başak ve Oğlak arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Ekim'e kadar aşıklar açılımı yapacağım. Biraz geç kaldım bu kez sevgili arkadaşlar. Olsun artık üçlü üçlü çeki vereceğim sevgili Boğa Başak ve Oğlak arkadaşlarım. Sizler için şöyle lafı daha fazla uzatmadan şöyle bir aşıklar açılımı yapmak istiyorum. Bakayım aşık olduğunuz, elektrik aldığınız, hoşlandığınız kişilerin hayallerine, duyguları, düşüncelerine içlerinden geçenle onlara bakacağız. Bir de 30 Ekim'e kadarlık ki süreçte onlara itirafta bulunursanız size ne tepki verecekler. Cevapları ne olacak buna bakacağız canlar. Önemli olan da bu zaten. Tamam şöyle Boğa arkadaşımdan başlayacağım. Oğlak arkadaşımızdan çıkacağım. Sevgili Boğa arkadaşımın aşık olduğu kişinin Hayalleri duygu ve düşünceleri sevgili arkadaşlar hadi bakalım hmm, dünya kadar mutluluk peşinde o da Oo, çok güzel harika pişmanlık istemiyor bakacağız şimdi sevgili bu arkadaşım aşık olduğun elektrik aldığın hoşlandığın her neyse aşıklar açılımı tek kelime bakayım onlar içlerinden ne geçiriyorlar hayallerine bu insanların onlara bakacağız şimdi kartlarımızı açtım efendim azize geldi sizin bu aşık olduğunuz kişinin bir yanı hem açıyor bir yanı kapatıyor görüyorsunuz siyahlar beyazlar arasında aşık olduğunuz kişi duruyor duruyor mu duruyor bir yerde de evren yolumu açsa da ben şöyle mutlu bir yere doğru gitsem dünya kadar mutluluk hissetsem mutlu olsam şöyle istediğim gibi hayalimdeki kalbimin istediği kişi yoluma çıksa da köklü bir kuruluş yapsam diyor köklü kuruluş yapsam mutlu olmak istiyorum dünya kadar artık geçmişteki mutsuzlukların bandajından sıyrılmak istiyorum ikilemde olmak istemiyorum diyor bir yanım açarken diğer yanım kapatıyor diyor iç sesi iç hayali bakın köklü kuruluş istiyor ama bir türlü olmadı bunlar ben şu an melankoli yaşıyorum iç dünyamda hayal kırıklığı yaşıyorum ben neden dünya kadar mutlu olamadım Niçin köklü kuruluş yapamadım? Niçin siyahlara, beyazlara büründüm? Hayal kırıklığım var benim diyor. Ben muradımı alamadım diyor. Sizin bu karşı aşk duyduğunuz kişi ya da kişiler sevgili boğa kardeşim. Güzel insan. Hadi bakalım. Diyelim ki 30 Ekim'e kadar bu kişiye ilanı aşk ettiniz. Artık nasıl açılırsanız sevgili arkadaş seviyorum mu dersiniz? Aşkım mı dersiniz? Değil mi? Durum ortada bakın. Durum ortada. Diyelim ki açıldınız. Bay ya da bayansınız. Bu kişinin size tepkisi ne olacak? Ne bileyim ne karşılık verecek? Evet mi, hayır mı, sıcak mı, soğuk mu? Şöyle bir bakalım canlar. Biraz karıştıralım. Tamam. ilanı aşk ettiniz. Cevap? Ay harika çok güzel. Aman Allah'ım. O tanrım. Yoğun duygular hissedecek bu bir. İkincisi adeta hayranlık duyacak çünkü kartımız hayranlık kartıdır en başta hayranlığı gelir canlar aman Allah'ım sizden çekim alacak bu insan sevgili boğa arkadaşım bay ya da bayansın hiç önemli değil adeta hayranlık duyacak hayranlıkla da kalmayıp bakın yoğun duygular hissedecek boğa bana aşık olmuş boğa benden elektrik almış boğa beni gözüne kestirmiş o kadar insan kalabalığının içinde aman Allah'ım benden hoşlanmış diyerek böyle bir yoğun duygular içinde olacak hayranlık duyacak size karşı cıvıl cıvıl olacak içi çok güzel çıktı harika bence hiç durmayın derim sevgili bu arkadaşım hemen açılın bu insana hemen açılın bay da bayansınız çünkü hepsini kapsamaktadır tarotum hiç merak etmeyin tarot için inanın garanti Tamdır. Bakın bir adım at diyor. Melek diyor ki sevgili Boğa kardeşime şu vaziyetin üstüne hiç durma. Hemen adım at. Bir adım at. Sen niyeten ki adım at. Gerisi gelecek hayranlık duyacak sana diyor. Ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacakmış sevgili Boğa arkadaşım. Ya bu fırsat kaçar mı Allah aşkına? Hiç durmayın derim. Bu kişi 32'me kadar ki Duygu ve düşünceleri hayalleri Size verdiği cevap Daha da bir şey söylemiyorum Çok güzel çıktı Sevgili bu arkadaşım hadi sen şanslısın bakalım Evet çok güzel çıktı Hiç durmayın Hemen bu insana ilanı aşk edin İlanı aşk edin derken de Şöyle söyleyeyim canlar Hani ciddiyseniz onu bilemem de Hani her aşkta ciddi olmuyor Değil mi Bakın size neler hissedecek bu insan Aman Allah'ım maddi manevi çok güzel bulacak sizi Tabii herkes ciddi olacak diye bir şey yok değil mi kişi elektrik alıyor hoşlanıyor ama nasıl oluyor bu gel geç lay lay lom o başka onu bilemem o başka sevgili bu arkadaşım ciddiysen kişi baya bir etkilenecek sizden elektrik alacak hoşlanacak çok yoğun duygular hissedecek size karşı hiç durmayın derim Evet sevgili Boğa arkadaşlarımızın da aşıklar açılımını tamamladık. Şimdi Başak arkadaşlarımızın karşı partnerleri şöyle bir bakalım. Ne düşünüyorlar? Hayalleri ne bu insanların? Hmm. Kandırmayalım birbirimizi diyor iç dünyasında. Tabii bu şaka. Evet sevgili Başak arkadaşım. Güzel insan, aşk olduğun, aşk duyduğun ah, ne bileyim aşık oldun aşk duyduğun elektrik aldın hoşlandın her neyse hepsi aynı kapıyı açıyor bakın o insanın içinden geçen hayaller duygular düşünceler muradıma ermek istiyorum diyor çünkü imparator dilek kabulünden söz eder baya bir dilekleri var bu insanın sizin bu aşk duyduğunuz kişi geçmişten baya bir dilekler dilemiş artık kabul olsun adil yoldan diyor onu bekliyorum. Bir an önce gelsin ama bana sakın yalanla dolanla gelmesin. Ben gerçeğini istiyorum. Başarılı olsun. Öyle bir şey olmalı ki birbirimizi tamamlamalıyız. Öyle bir şey yoluma çıkmalı ki gerek sizlere sırtımı dönüp onu sımsıkı tutmalıyım diyor bakın bu insanın içinden geçen hayalleri artık dileğim kabul olsun ama bana sakın yalanla gelmesin ben bundan çok korkuyorum diyor ya beni kandırırsa ya ben sana aşığım seni seviyorum diyerek benim aklıma girerse ben bunu istemiyorum zaten hayattan sıkılmışım artık gerçek sevgi istiyorum ben sevildiğimi bilmek istiyorum diyor yalan dolandan korkuyorum diyor kandırılıp aldatılmaktan çok korkuyorum diyor. Sevgili Başak kardeşim, karşı tarafın diliyle, yüreğiyle konuştum. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Güzel bakın, dilekleri var bu insanın. Evet, dilekleri var. Diyelim ki sevgili Başak arkadaşım, bu insana 30 Ekim'e kadar ilanı aşk etti. Artık nasıl yaparsanız sevgili arkadaşlar, bunu yaptığınızı farz edecek olursak, bu kişinin size tepkisi, cevabı ne olacak sıcak mı soğuk mu evet mi hayır mı hadi bakalım ay işte bu gördünüz mü demek ki oluyor ki ne kadar güzel hemen mutlu aşk planları yapacak evet bakın onaylayacak sizi aman Allah'ım onay geldi demek oluyor ki burada sevgili başak arkadaşım sizi yalancı görmeyecek sizi samimi bulacak bu insan işte benim dileğim kabul oldu diyecek adil yoldan başarı geliyor diyecek Be beklediğime değdi benim bu diyecek başak yalancı değil diyecek başlayacak plan yapmaya çünkü yıldız kartının sonu mutlu aşk demektir ve size onay verecek bu insan aman Allah'ım çok güzel çıktı hiç durmayın derim 30 Ekim'e kadar sevgili başak arkadaşım bu kişiye ilanı aşk yapmakta hiç çekinmeyin diyorum sizlere durum ortada mutlu aşk geliyor diyecek mutlu aşk işte bu rüyalarına bak diyor bakın meleğim diyor ki şu açılıma rüyalarına bak gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz diyor aynı şey karşı taraf içinde geçerli çünkü dilekleri var bu insanın çok dilekler tutmuş şu melek kartımız Aynı şeyi de sizler için belirtmekte. Sevgili Başak kardeşim lütfen rüyalarımıza dikkat edelim. Bakın yavaş yavaş sizlere mesajlar geliyormuş rüyalarınızda. Daha ne olsun bakın geliyor mutlu aşk geliyor. Evet çok güzel çıktı onay verecek bu insan size. Sevgili Başak arkadaşım 30 Ekim'e kadar sizin de aşıklar açılımını tamamladık. Aslında aşıklar açılımına platonikler de dahil dahil ama anlamıyorlar ki arkadaşlar neyse onlar için de bir şeyler yapacağız artık sevgili arkadaşlarım şimdi başak arkadaşlarımızı da tamamladık ve sıra geldi oğlaklara oğlak arkadaşlarımızın aşıklar açılımına bir bakalım aşk duydukları kişiler ne düşünüyor hayaller ne duygular ne hmm. bir melankolü durumları var iç dünyalarında şimdi oğlak burcu arkadaşlarımın aşık oldukları elektrik aldıkları kişilerin içlerinden geçenler tabi tek kişiye ait bu gördüğünüz gibi bir tane değil canlar karşı partner iç sesi kalbinden geçen şöyle biri çıksa da ortak noktada anlaşsam şöyle bir sevginin altına imzamı atsam tamam ya böyle bir şeyi yaptım zannedersem hani çıktı ya yoluma biri evet tamam kabul ettim Yaptım, evet ortak noktada anlaştık, aşka başladık. Ya beni hayal kırıklığına uğratırsa benim dikkatli olmam lazım. Bir anlık tatlı sözlere, bir anlık aşk meşk işlerine kapılıp birini kolaylıkla hayatıma almamalıyım, karşıma almamalıyım. Dünyanın bin bir türlü hali var, artık güvenecek kimse kalmadı. Ya beni hayal kırıklığına uğratırsa Aman Allah'ım Benim kesinlikle dikkatli olmam lazım Dikkatli olursam Dikkatli adım atarsam Ancak zaferi yaparım Diyor bu insan iç dünyasında oysa ki Bakın Aslında genel olarak şu kartı sevmem ama burada aşk açılımında çok güzel Bunu istiyorum diyor Ya bu böyle olmazsa ya benim karşımdaki yalancı Sahtekar biri olursa Ya kötü kalpli biri olursa Bir türlü şunu ben yapamadım Gördünüz mü diyor İç sesi bunu söylüyor Hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum Ben birleştiğim an Karşımdaki partnerle Köklü kuruluş yapmak istiyorum Ben zafer yapmak istiyorum Diyor Güzel harika Aman Allah'ım çok güzel Anladım tamam Şimdi Sevgili Oğlak Burcu arkadaşım durum ortada bakın iki boyuttan anlattım bunu hem dikkatli olarak anlattım hem de köklü kuruluş olarak anlattım sizlere karşı partner bu insan güzel hayaller kuruyor yalancı dolancı onu üzecek kıracak yıpratacak partner istemiyor hayalinde güzel sağlam zafer yapabileceği kişiyi istiyor tamam anladık güzel inşallah olur Evet benim sevgili oğlak arkadaşım 30 Ekim'e kadar Bu kişi ya da kişilere ilanı aşk ettiler Ya duygularınızı belli ettiniz Kendinizi gösterdiniz artık nasıl yaparsanız Sevgili arkadaşlar Bu kişinin size tepkisi ne olacak Cevabı ne olacak bakalım mı Hadi bakalım Evet çok güzel Çok güzel Şöyle bir şey Bakın her ikisi de hem geçmişe örtü çekmek demektir, hem geçmişi örtü çekmek demektir. Tıpkı burası gibi açılmış bu. Her iki taraflı sevgili arkadaşlar, hem sizinle tekrar aşka başlamak isteyecek bu insan, geçmişini örtüyü çekecek, kuşkularına, mutsuzluklarını örtüyü çekip, tekrar sizinle tek bir sevgiyle yetinmek isteyecek, hem de bir yerde de sizi şans olarak görecek bu insan. Güzel bir fırsat olarak görecek. Aşk yaşayabilmesi için Sevgi yaşayabilmesi için Evet bana oğlak ilanı aşk etti Oğlaktan iyisini bulacağım Bu benim için iyi bir şanstır O bana yeter Onun sevgisiyle gidebildiğimiz kadar gidebiliriz Diyecek bu insan Güzel çıktı harika çıktı Sevgili oğlak arkadaşlarım Sizlerde açılabilirsiniz En azından kötü çıkmadı Hiç merak etmeyin Ne diyor meleğim Özellikle de size bu mesajım. Çünkü siz karşı tarafa açılacaksınız. Yüreğindekini söyle diyor bakın. Yüreğinden geçen neyse onu söyle karşı tarafa. Sevgili oğlak arkadaşım. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşında kişinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri açacak diyor. Yani samimiyet, samimiyet, samimiyetle yaklaşacağız değil mi canlar? Hemen ne diyecek siz bunu yaptığınızda? tamam oğlak bana yeter benim için geçmiş bitmiştir tek bir sevgi beni ölüme getirecektir diyecek bu insan sevgili oğlak arkadaşım çok güzel çıktı hiç durmayın açılın derim sizlere evet boğa başak ve oğlak arkadaşlarımızın